Bugün 16 Nisan 2023 Pazar Güneş günündeyiz ay 1.56'da balık burcunda ilerlemeye başlayacak bugün duygularımız derinleşirken daha vizyoner ve hayalci olabiliriz sabah saatlerinde ay satürnle birleşip ikizler burcundaki Venüs'le dik açı yapacak melankolik hissedebilir ve duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz yakınlarımızdan daha fazla sevgi ve ilgi beklerken kendimizi biraz kısıtlanmış ve engellenmiş hissetmemiz de mümkün sabah ve öğle saatlerinde kronik ağrılar sağlık sorunları kendini gösterebilir ruhsal kökenli psikosomatik rahatsızlıklar nüksedebilir ayaklar ayak bilekleri ve parmakları daha fazla zorlamamalıyız ayakta fazla kalmamalı rahat ayakkabılar kullanmalıyız günü sakin geçirip yalnız başımıza yapabileceğimiz işlere odaklanabiliriz akşam saatlerinde ise ay yengeç burcundaki Mars'a üçgen görünümde olacak Fiziksel ve duygusal enerjimiz yükselirken ev, yuva ve ailevi konularda hassas ve korumacı olmamız mümkün. Sezgilerimiz de yükselebilir. Duygusal temaslar ve empati gücümüzle aile ve yakınlarımıza daha fazla ilgilenebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.